Saydan beri bu su sorunumuz var köyümüzde. Gerçekten çok rezillik çektik. Hiç kimse sesimizi duymadı. Banyo işe, mutfak işlere, günlük işlerde gerçekten büyük bir sorun oldu bu susuzluk. Su sorunu hep vardı. Biz bu köyde doğduk, bu köyde büyüdük, İnşallah mezarımız da bu köyde olur yavrum. Ama bu 60 gündür temeli şey kaldık, rezil olduk. Gördünüz işte, dedeler gitti bizi bırakıp bırakıp, ah bu 81 5 yaşında yalnız yaşıyor. Ben yalnız yaşıyorum, Kimse yok, çocukların hepsi gurbette. <gülüyor> Bir videosu getirecek adamımız yok. Sokağa çıkıyoruz, tanıdık birisi olsa 5 vidon, 3 vidon veriyoruz, içmeye su getiriyorlar. Bunu kullanıyoruz, vidonların dibini gördünüz. Birer parmak kum oluyor, yeşil oldu. Ellerimizi görün, patır patır. Eskişehir'e bağlı Siyurisal ilçesinde Ortaklar Köyü su sorunu yaşıyor. Köyler toplamda 63 gündür su sorunu yaşadığını belirtiyor. Ve durum nasıl abicim şu anda? Ya şu an su sıkıntımız çok. Gerçekten iki aydır. Tankerine iki günde, üç günde bir tanker getiriyorlar. Yani ihtiyacımız çok. Bir yerlere, makamlara, belediye olsun, arkadaşlarımız olsun. Bulunduk, konuştuk, tartıştık. Her konuştuklarımız plan projemizi hazırladık. Yakında suyunuz hazır. İnşallah birileri sesimizi duyar. Birileri görür. İlk önce Allah'ın sonrası sizin sayarınızı da. uzatırlar. Bir, bir an evvel kavuşuruz kavuşuruz. Ademey siz izleyelim. <gülüyor> Ademey siz neler söylemek istersiniz ve köydeki son durum nedir? Ee, köylü gerçekten bizim de gördüğümüz kadarıyla mağdur. Ama tabii ki siz bu köyün eski yerindensiniz. Sizden neler söylemek istersiniz? Valla sayın muhtarımın dediği gibi 63 gündür su sıkıntısı yaşıyoruz. Ee, 3-4 günde bir köyümüze 10 ton veya 15 ton civarında su geliyor. 10-15 ton gelen su e, köyümüzde 15 dakika akıyor çeşmelerde. En fazla evimizde 20 litre su alıyoruz. Çünkü e, mevsimsel işçilerden dolayı köyün nüfusu yaklaşık şu anda 400'ü bulmaktadır. Yani gelen bir tanker su bize yetmiyor. Ve buradan ayrıca e, büyükşehir belediyesinden bir an önce e, bu su sorununun halledilmesini yetkililerden rica ediyoruz. Teşekkür ederim efendim. The <laughs> dictator.